Münafık nezaketsiz oluyor, bir şuur kapalılıklı oluyor. Yani anormalli hemen anlaşır munafıkın. Yani normal insanı bağlantı kuramazsın. Yüzüne gör baktığında normal insan bir refleks vardır. Evet. Size hayvanda bile, kedide de bile müspis müspis diyorsun, hayvan hemen bakıyor. Evet. Ee, munafık öyle değildir. Yani böyle şizofren bir ruh vardır. Merhaba dersin, adam yüzüne bakıyor, anlamsızdır, küttür. Cevapları küttür. Evet. Yani ummadığın evet. hareketler yapar. Yani beklenilen normal insani tavırlar yoktur münafığın.